Merhaba, Bir Gezmeyelim Görmeyelim programında da sizlerle birlikteyiz. Bugün İstanbul'dayız. Ee, ve sizin için onuyla yapılmış muzlu ve vişneli ekmek yiyeceğiz. Ömür'ün ekmeğinden. Evet, ee, Oldukça yumuşak ve e, yapışkan bir yapısı var. Deneysel bir ekmek olduğu için böyle sanırım. E, muz kokusunu hemen alabiliyoruz. E, hemen ardından vişne kendini ekşiliğiyle belli ediyor. E, ve kinoa unu da e, diğer unlardan fark edilmeyecek derecede e, farksız bir un olarak bize bu ekmek e, kek karışımına e, hissettiriyor. Bugün yanımızda e, Konuklarımız var. Şule ve Cansu. Ee, onların da yemelerini e, istiyoruz bu kekten. Buyurun. Buyurun. Nasıl? İyi sevdi. Şule sevdi. Beğendi bence. İyi mi? Çok Cansu çok sevdi. Bayıldı. Ee, bu keke ee, İstanbul'da bulabilirsiniz. Bu haftayı yeniden bir gezmeyelim, görmeyelim programında birlikte olmak üzere. Konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.